Nasıl gidiyor hocam? Nerelerdesiniz? İzmir'de misiniz? İzmir'deyim, İzmir'deyim, evimdeyim. Siz nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz hocam. Bu teklifimizi kabul edip yayınımıza bağlandığınız için teşekkür ederim. Hocam Menemen Spor'dan ayrıldıktan sonra ilk canlı yayınınız galiba. Evet, evet. Doğru. Teşekkür ederim hocam. Hocam sıcağı sıcağına bir Adana Demir Spor Menemen Spor maçı vardı. Maçı da e, seyrettiniz. E, maçla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Sonuçta Menemen Spor'u çalıştırıyordunuz. Yani şimdi maçın hemen yorum yapmak ne kadar doğru olur bilemeyeceğim de yani şey şimdi burada yanlış anlaşılır. Tabii ki üzücü oldu çünkü ben e, biliyorsunuz ben menemenliyim zaten. E, ben buranın, evet. top, buranın topraklarında büyüdüm, buranın sularını içtim. Yani bu takımla beraber büyüdüm. O yüzden de tabii ki e, benim için izlemesi de zor bir maç oldu. Yani skor da kötü oldu çünkü e, gerçekten e, oyunculara çok üzüldüm çünkü onlar böyle muhalefetleri hak etmeyen iyi bir aile diyeyim iyi bir grup o yüzden oyunculara biraz yani üzüldüm ee, Hocam valla biz de üzüldük yani ben şeyden başlamak istiyorum ama Menemen Spor'da önce bir sportif direktörünüz değil mi yok evet. pardon yardımcı antrenörlükten sportif direktör mü? Evet evet doğru Sportif direktörlükten de teknik direktörlüğe yükselmişsiniz. Evet. Ee, Menemen spor kariyeriniz sizce nasıl geçti hocam? Ya ben e, tabii ki kendim kendi adıma konuşmak zor olsa, zordur tabii ama e, şöyle söyleyeyim. Tabii bu konuda e, mütevazı olmayacağım. Ben ilk hocalığa başladığımda, antrenörlüğe başladığımda Taner Taşkın vardı şu an Tuzlan hocası. O benim zaten. Yarın akşamda yarın akşam da Taner, Taner hocamla canlı yapacağım hocam. Ama da buradan selamlar. Zaten e, onunla da e, oyunculuğundan ben da benim hocamdı. E, onun yanında başladım. Sağ olsun bana görev verdi. Oradan sonra e, o ayrıldıktan sonra Erhan Özel geldi. Onun yanında geçim, o da benim eski hocamdı. Sonra Suat Kaya ile 3 yıl, Suat Hoca 3 yıl e, çalıştık. Güzel şeyler yaşadık, şampiyonluk yaşadık. Takımı e, TFF 1. çıkardık. Ondan sonra e, Ramazan Kurşunlu Hoca geldi. Onun yanında ben sportif direktörlük görevine geldim. Sportif direktörlük görevine geldikten sonra beşinci hafta Ramazan Hoca'nın kötü gidişatı başkanımız öyle bir karar aldı. Yolları ayırdı Ramazan Hoca'yla. Sonra da bana bu fırsatı verdi Tahir Şahin. Ben de ondan sonra geldiğimde ilk yani şöyle diyeyim, Çarşamba, Salı, Çarşamba sanırım Perşembe günü takım başına geldiğimde o hafta içeride Osmanlı maçı vardı bir mağlup olduk ama ondan sonraki hafta işte bugünkü gibi Adana Demir Deplasmanı'yla ben işe başladığımı düşünüyorum. Orada güzel bir galibiyet aldık. 1-0 galip geldik. İlk galibiyetimiz Adana Demir Deplasmanı'ndan başladık. Ondan sonra 10 maç mağlup olmadan geçen sene devre arasında, devre arasında ikinci bitirdik. Yani takım daha böyle takımın içinde bu ligi bilen oyuncular da yoktu. Geçen seneki oynamayan oyunculardan bile 3-4 tane oyuncu vardı sağ olsunlar çok iyi işler çıkardılar, çok iyi reaksiyonlar gösterdiler, istediklerimizi yaptılar, çok yani çok iyi bir kadroya sahiptik. Bu sene de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Onlar çoğu transfer yaptılar zaten. İsim isim bilirsiniz Mustafa Çeçenoğlu, şimdi Gençler Birliği'nde, Albert Koç, Çaykurize'de yani bizim ben çok oyuncular çıktı. Ali Keten, Bolu'da Hüseyin Çolak, Ercan Coşkun, Ümraniye'de, Ali Ali Özgün yani çok kişi gitti. Bizde sadece geçen senede 3-4 oyuncu kaldı elimizde. Bununla beraber yeni bir genç bir takım kurduk açıkçası. Yine biz zor birlik bizim bekliyordu. Bundan da emindik. Tabii ekibimle beraber çok çalışarak, iyi şeyler yaparak yine aynı havayı yakaladık. Yine bir aile ortamı yakaladık. Yine ben bu zamana kadar iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ayrılmadan önce 11 haftada sadece 2 muhalifiyet almıştık. Yine takım çünkü gösteriyordu iyi şeyler yapacağını ama tabii bu futbol bu. Her şey olabiliyor. Geçen hafta yani Keçiören maçından sonra yollarımızı ayırmak varmış. Böyle nasip oldu. Hayırlısı önümüze bakacağız artık. Hocam bu lükte böyle 6 hafta kazanamayan hoca gidiyor diye bir kural var. Yazılı olmayan bir kural. O da sizi sabit etmiş ne yazık ki. Bir hükmen mağlubiyet süresi de vardı ne yazık ki. Evet. Hocam o maçı biraz anlatır mısınız? Nasıl oldu? Orhan Hoca'yı da sormak istiyorum mesela. Yani şöyle başlayayım. İlk boyunca şöyle başım Orhan Hoca'nın konuyla hiçbir alakası yok. Ee, hani oyuncu değişikliğiyle falan hiçbir alakası yoktu. O farklı bir şey oldu onun adına. Zaten zaten orada başladı biraz kaoslu ortam. Ben e, herkes belki şey düşündü. E, ekibinden adam gitti. Sen niye istifa etmiyorsun? Falan filan böyle sözler. Aslında e, Böyle bir şey yoktu. Ben bunu iki kere yaptım ve sonra Orhan Hocayla, Orhan Hocayla biz kardeş gibiyiz. Bunu kendi aramızda konuşarak çözdük. Hiç böyle bir herhangi bir usumet olmadi. Çünkü Orhan Hocayla biz daha önümüzdeki yıllarda çok daha çalışacağız. Yıllar boyu çalışacağız. Bundan da hiç bir sıkıntım yok. O yüzden orada yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben burada hiç kimseyi suç. Tabii ki en büyük suç ben de. Ama tabii dalgınlığımıza geldi benim kafamdaki ya benim kafamda bu 5. yabancı 6. yabancı zaten maç, maç öncesi kafamdaydı ama oyuncu değişikliğini yaparken kulübedeki hocalarımızla konuşurken orada bir dalgınlık oldu. Orada hep beraber bir aksaklık yaşadık. Bir unutkanlık. O an böyle bütün şeyimiz durdu yani. Hocam şeyi sormak istiyorum. Bu hükmen mağlubiyetin yaşandığı maçın artısı, ertesi gün sabah e, Salim Manav'a bağlandınız radyo sporda. Ben de dinledim. Evet. Salim de yakın arkadaşımdır. Başkanla görüşmeye gidiyoruz demiştiniz orada. Evet. O görüşmenin ardından mı ayrılık yaşandı hocam? O, görüşmede Yok, o, neler o yaşandı? görüşme neler yaşandı anlatılabilecek kadar. O görüşme benim istifa görüşmemdi. Ben istifa etmeye gittim ondan sonra. E, o da, onlar da kabul etmediler. Daha devam etmemizi istediler ama ben bu şekilde... Ee, ekibimden bir oyuncunun bir hocamın ayrılmasını istemiyordum. Bu konuda biraz e, fikir ayrılığına uğradık. Sonra Orhan Terzi'nin beni arayıp e, yani hocam kesinlikle benim için bırakma lütfen. Yani sen benim için çok değerlisin. Orası senin kulübün. Sakın böyle bir şey yapma. Falan gibi Biz, beni biraz daha şey yaptı. Yani ben tabii ki yine kabul etmedim bunu Orana Orhan Orhan Hoca biraz e, duygusal bir yapıdadır. Bayağı, gördük, hepimiz gördük hocam Instagram'da. Yani çok çok duygusal bir yapıdadır. E, farklı şeyler söyledi bana. Lütfen beni kırma. Ne olursun falan. Ben e, sonra başkanımızla konuştum. E, dedim ki peki başkanım dedim. Ben buradayım dedim. Gitmiyorum. Ama sonra üç gün sonra başkan bir karar aldı. Bana teşekkür etti. Ben de teşekkür ederim dedim. Herhangi bir e, durum yok. Biz, hocam bundan e, sonra nerede görevi yaparsanız yapın oran Terzi'de ekibinizde olacak. Tabii, ben ki, onu tabii, ki, tabii ki her zaman, her zaman, her zaman. Peki hocam kariyer hedeflerinizi sorsam böyle hayalleriniz neler teknik direktörlük olarak? Bence güzel bir soru. Yani ben bunu tabii diğer e, bağlandığım yayınlarda da söyledim. Benim hedefim buradan, e, hedefim tabii ki bu sene bu sene benim ikinci senemdi. E, teknik direktörlük senemdi. Ben kendi adıma iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. İyi işler yaptığımı düşünüyorum. Sağ olsun. Bu geri dönüşler de çok var bana karşı. Başka kulüplerin başkanları bile arayıp yani böyle mütevazi bir kadroları bu kadar zevk verici iyi futbol oynatman büyük iş diye beni çok tebrik eden başkanlar oldu. Benim hedefim tabii ki öncelikle Süper Lig'de hocalık yapmak ki bunu da yani yapacağım diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey bir hedefim var yani. Kafaya koyduğum bir hedefim var. E tabii ki her teknik direktör gibi Avrupa'da da çalışmak var içinde. Ama öncelikle benim kendimi Türkiye'de kanıtlamam lazım. Türkiye'de kendimi ispatlamam lazım. Başarılar yakalamam lazım. Ondan sonra artık Allah yolunuzu nereye gösterirse o tarafa doğru hayırlı bir şekilde. Gider. Hocam şimdi ben alttan gelen mesajları okuyorum da yani Menemen Spor taraftarları şimdiden sizi çok özlemiş yani. Yüzde sekseni geri dönün hocam çağrısı yapıyor. Ee, olsunlar, teklifler var mı? Görüştüğünüz kulüpler var mı? Hadi Menemen'e dönme ihtimali yok gibi de hani buradan yani, anladığım kadarıyla. Evet. E, beklentim olan bir kulüp var açıkçası. Şimdi devir arası oldu. Onlar da kendi programlarını yaparlar. Biz de ona göre ne olacak hayırlısıyla bekliyoruz bakalım. Hocam bir Alper bir de Serkan Özdemir. Hani iki farklı kişi sorduğu için soruyorum. Eskişehir Spor'da bugün teknik direktör İlhan Var'ın görevini son verildi. Yani karşılıklı anlaştılar. Eskişehir Spor gibi böyle güçlü bir camiadan teklif gelirse çalışır mısınız? Ben de bu arada bir Eskişehir Spor muhabiriyim. Sormazsam He. olmaz. Evet. Ya şimdi tabii ki ben burada... Eskişehir Kulübü çok büyük bir camia yani çok saygı duyulacak bir camia e, tabii ki bu durumda olmasının bu durumda olması bütün Türkiye'yi üzüyor e, tabii ki bizi ayrıyetten üzüyor çünkü Eskişehir e, Eskişehir Kulübü herkesin sempati herkesin duyduğu bir kulüp taraftarı olsun yani önlerinde gerçekten saygı duyulacak bir taraftarı var çok büyük bir camia kim istemez orada çalışmayı herkes ister tabii ki böyle bir durum olduğunda neden olmasın neden düşünülmesin Eskişehir'de çalışmak. Çünkü hem şehir olarak hem cami olarak hem e, taraftar olarak bütünleşmiş bir kulüp o daha iyi yerleri hak ediyor. Yani şu an e, Eskişehir'in durumu bence Süper Lig'de ilk beşte altıda olacak pozisyonda olması gerekiyor. Hocam gerekmedi. teklif gelirse görüşürüm diyorsunuz anladığım kadarıyla Eskişehir'si boyu. Tabii ki saygı duyarım tabii ki. Yani ben öyle şey değilim yani burada görüşülmeyecek yani bir durum yok. Tabii ki saygı ben bundan Ben bundan e, yani... Çok büyük zevkliyorum, çok büyük haz bu işten. Çok gururlanırım yani böyle bir şey olduğunda. Hocam 2-3 hafta önce Eskişehir Spor'la oynamıştınız. Kadro kalitesini nasıl buldunuz? Son dakikada kurtardınız bir puanı. Evet, Bizi evet, özdünüz yani ama çok orada, evet, orada, siz orada, orada kendini geliştirmiş ve gelişime açık çok oyuncular var. Gerçekten çok oyuncular var. Ee, yani daha iyi şeyler de yapılabilir. Tabii ki daha önceki hocaları burada e, karalama niyetim yok. Öyle bir zaten hatsizlikle yapmam. Çok iyi şeyler yaptılar ama Dediğimiz gibi bizim maçta da son dakika galibiyeti kaçırdılar. E bugün de belki e, Bolu'ya 10 kişi kalmasalardı belki farklı şeyler olabilirdi. Biraz da kulübün üstünde de şanssızlık da var. E, bunu da biliyorum. E, ke, Zannedersek Keçiören'de de onları iki kaldılar. Son dakika yine yine. Keçiören'de evet. içeride. Yani böyle bir şanssızlıklar da var. İnşallah bir an önce onlarda en iyi şekilde duyduğum devre arasında e, biraz galiba Tahtayı açacaklar diye duydum. İnşallah açarlarsa çok daha iyi şeyler olabilir. Hocam ben biraz içim içindeyim de biraz o tahta yaş ya. Yani, yani keşke açsalar ama iki buçuk milyon euro nakit para lazım onun için. Ben buradan size sıcak bir bilgi vereyim. Ha, o zaman. Zor ama. Tabi siz daha. Iyi ben Dürüst Bak, davranmak tamam. lazım hocam, biraz zor o iş. İnşallah açarlar ama, inşallah. İnşallah, inşallah. Hocam, e, size TFF'yi ligi e, konuşacağız diye söz aldık ama bir 13 dakikadır Menemen spor konuşuyoruz hocam. Evet. Ligin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kimler çıkar, kimler düşer? Vallahi lig çok, bana göre çok ortada gidiyor lig. Böyle yani herkes herkesi yeniyor. E, yani kimler çıkar, kimler e, kalır? E, Üste ilk 7-8 Takım çok güçlü takımlar. Gerçi bütün grup hali, yani bütün grup fena bir grup değil ama belli başlı e, ekonomisi iyi, iyi kurulan takımlar var. İşte Giresun mesela çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Belki iyi başlamadı ama şimdi çok iyi gitmeye başladı. Altay, 4-5 haftadır yenilmiyordu. İşte bu dün bir bandırmaya kaybetti. Adana Demir keza yani ben tahminim devre arasında yine güçlü 2-3 tane oyuncu alacaklar. Belki 4 tane yine gücüne güç, güç katacak. İstanbul Spor arkadan iyi geliyor. kolektif bir takım, birbirini iyi tanıyan takım. Ee, Keçiören keza böyle oturmuş bir takım. Geçen seneden beri bir sistemi var onun üzerinde gidiyor. Yani daha... Altınordu, Bursa. Altınordu. Altınordu biraz daha tabii ki genç bir takım. Ee, i̇yi başladılar, iyi gidiyorlardı. Son zamanlarda biraz düşüş yaşadılar. Bursa alkışlenecek bir performans sergiliyor. Yani o gençler hepsine helal olsun diyorum. İyi mücadele çıkartıyorlar. iyi oyunlar çıkartıyorlar. Yani dedi, dediğim gibi ilk yani ilk 5-6'da e, bu takımlar Altaydır, Giresun'udur, Adana Demir'dir. E, Tuzla'yı unuttuk. Tuzla öyle iyi maçlar çıkardı. Evet. Bekleyenin üstünde maçlar çıkardı. Ama tabii bunlar ekonomi açısından bence iyi takımlar. Olması gereken yerdeler. Belki kendilerine göre e, daha yukarılarda olmalı olması gereken takımlar da vardır ama ilk 5'li böyle zannedersem belli olacak takımlar ilk 5 içinde olacak takımlar belli gibi görünüyor şu an yani hocam şimdi 9. E, sırayla 2. sıranın arasında 6 puan var e, bunun takımların dengeli olması ve süperlikten bu sene takım gelmedi ya hani küme evet, olmadı onunla alakalı mı size de yani biraz evet bir onunla alakalı bir de tabii ki bu pandemi süreci çok kulüpleri ekonomi açısından çok etkiledi şöyle de bir durum var yani takımların çoğunda bir gençleşme durumu oldu yani e, bu şikayetleri tabii ki bu e, yönet, yönetimize futbolcu şikayetleri oluyor tabii fiyatlar düşünce futbolcular bunu çok çok da hoşlanmıyorlar bu işten ama kulüplerinde tabii ki böyle bir durumlar böyle haller alması gerektiğini düşünüyorum çünkü ülkemiz ülkemizin e, futbol sektöründe biraz e, bu sektörde biraz ekonomi sıkıntı yaratmaya başladı. Bütün kulüplerde krizler başladı. İyi kulüpler var ama onlar da tabii ki iyi yönetilmedikten sonra onlar da sıkıntıya girebilir ama e, dediğim gibi e, biraz da e, kulüpler biraz da gençleşmeye, biraz da e, fiyatları düşürmeye, daha daha ucuz yolu oyuncular bakmaya başladı altyapıya biraz daha dikkat edilmeye başladı diye düşünüyorum bu sene özellikle. Ki kendimizden de biliyoruz. Ben son çalıştığımda da altyapıdan ve genç oyuncumuz çoktu. Biz 21 yaş ortalamasıyla ben takım çıkarttığımı biliyorum bu sene. Ligin en genç takımlarından birine sahiptik. Tabii ki bunlar görüyoruz ki bazı kulüpler mecburiyetten de bu durumlara düşüyor ki ama Şöyle bir durum da var. Demek ki e, altyapılarda iyi işler olduktan sonra iyi oyuncular yukarı çıktığında da iyi performanslar gösterebiliyoruz. Gösterebiliyor ki bu Bursa Spor bunun en büyük örneklerinden biri. Belki e, transfer konusunda bu konuda mecbur kalmasalar da bu çocuklara belki yer açılmayacaktı. Şimdi bazı şeyler söz konusu e, Twitter'da falan görüyoruz. Eğer e, Bursa Spor transfer tahtasını açarsa transfer yaparsa ne yapmalı falan gibisinden şeyler konuşuluyor. Yani burada da insanın tedirgin oluyor tabii bazı e, orada duyum şu hocam. E, Bursa Spor'un iki tane futbolcuyu satıp transfer yasağını açacağı konuşuluyor ciddi ciddi. Hani benim duyumum da yönde. Hani e, bence şu an bu takım playoff oynayabilir bir takım. Devre arasında sanki bize zar atacaklar gibi geliyor. Yani bence benim gönlümden geçen mevcut kadroyla devam etmeler. Çünkü müthiş bir performanslar evet. gidiyorlar. Ben Vallahi, ben olsam transfer açtırmam yani. Bu benim şahsi görüşüm. Bana sor, Ama iltikiyle garantiye almak istiyorlarsa bir şey diyemem. Evet. Dinliyorum hocam. Evet, bana sorarsanız ben de size, seninle fikrim Yani transfer tahtası yani şu, bu oyuncuların bu takımın şu an playoff oynamaması hani oynamaması bence başarısızlıkla değil. Yani ligi yedinci, sekizinci bitirmesi bence Bursa Spor için başarısızlıkla değil. Neden? Çünkü bu zamana kadar hiç olmayan bir şey oldu. Bu kadar çok altyapıdan oyuncu çıktı ki. Yani bunların da neler verdiği de ortaya onlar da kendilerini kanıtlamış oldu. Yani ben, tabii ki ben inanıyorum Bursa'nın e, playoff oynayabilecek pozisyonda oynayabilecek güçte olduğunu inanıyorum. E, ama e, demek ki gençlere de önem verildiğinde neler gösterebileceklerini bir Bursa spor. E, Altın ordu örnekleri tabii ki. E, bu örnekler bence bütün Türkiye'nin Örnek alması bakın işte dün akşam vardı Beşiktaş kalecisi altyapıdan gelen kalecisi şans geldi aslan evet. gibi değerlendiriyor yani bunun gibi çok örnekler var İnşallah hepsine bütün gençlerimize böyle güzel şanslar gelir onlar da iyi değerlendirir ve Türk futbolumuz biraz daha bu konuda gelişir ve ekonomik açıdan daha da rahatlayabilir. Hocam Akisar Spor'la bir görüşmeniz oldu mu? Altta yorumlarda biraz muhabbeti dönüyor. Gözüm takıldı sormak istedim. Yok olmadı olmadı. Ya çünkü yakında açıklanır falan diye de iddialı yazmışlar alttaki Akisar Spor'la anlaştığınıza ya, dair. Ama yok, yok yok öyle bir Tabii hocam. sizin dediğiniz esastır. Ben bir de Eskişehir Spor'u yazdım yani buraya. Onu sosyal medyada paylaşacağız. Hocam e, şimdi ligi değerlendiriyoruz ya ben şeyi merak ediyorum. Yani menemenspor Spor biraz dışarıdan gizli kutu gibi gözüküyor. Yani menemenspor'un Spor'un ekonomik durumu nasıl hocam? Yani iyi mi kötü mü? Ya Menemel Spor ekonomik Lige durumu şu an, an, şu an iyi değil. Şu an bence Menemen Sporun ekonomik durumu bizim ligin en aşağısında. Yani bizim ligimizin, yani hangi takım olursa olsun bence en düşük, en düşük maliyetlere sahip. Çünkü çok gençlerimiz, oyuncularımız çok ucuz oynayan, maliyetsiz oyuncular var. askı ücreti oynayan oyuncularımız vardı o zaman. O yüzden ekonomik açıdan biraz da sıkıntıları oldu, şöyle oldu. Burada bir siyasi bir savaş vardı ilçemizde. bizde. Şu anki onursal İzmir. evet şu an kulübümüzdeki onursal başkanımız Tayşayin. Daha önce belediye başkanıydı 20 yıl. Belediye başkanından ayrıldıktan sonra yeni gelen belediye başkanı biraz aralarında büyük bir savaş başladı. Onlar da kulübe başarısız olması için bazı Durumlarla yani e, bazı durumlar, Önceden Menemen yakın. Belediye Spor'du zaten değil mi? O yüzden belediye, Menemen spordu. belediye Spor'du evet. Geç, En geçmişte de Menemen Spor'du zaten Yani bir kuruluş 1940'yı Menemen olarak kuruluyor Sonra isimler değişiyor Belediye oluyor falan Şimdi Menemen Spor oldu Bu kulüp biraz bu kaosun arasında kaldı Bunun bir zararını gördü Yaklaşık bir buçuk yıldır bunun zararını görüyor O yüzden de yani evet. biraz ekonomik durumu Bu yüzden sıkıntıya girdi Hocam şimdi maliyeti düşük futbolcular diyorsunuz. Sizin sportif direktörlük zamanınızda da çok iyi transferler yaptım benim spor. Mesela Selma'ni sormak istiyorum. E, maliyeti düşük bir kaleci ve Fenerbahçe transferi ciddi ciddi konuşuldu hocam. Selma'n neden Fenerbahçe transfer olmadı? Şöyle oldu. E, bunun görüşmesini Emre Belizoy ben yapmıştım açıkçası. Hem şeyin e, hem Selma'n hem de Murat'la katmışım. Ee, i̇ki futbolcu biz... istedi yani Fenerbahçe. Tabi tabi tabi tabi biz Hı. şeyle Emre zaten ikili ilişkimiz iyidir, devamlı görüşüyoruz. Ee, burada Selmani öncelikle zaten hedeflerinde buna terk atmış vardı, buna terk atmış vardı. Onlar iki gün sonra Selmani ile alakalı bir yerden bir duyum alıyor Emre, sizin kaleciniz diyor Selmani çok iyiymiş diyor, Arnavut Milli. Ee, biz de tabi ki e, orange ile beraberdik. buluştuk dedi ki yani çok geçerli bir kalıcıdır yani bir de 22 yaşında. Amilli kaleci. Yani çok da çalışkan, çok profesyonel ve e, müthiş bir karakter. Biz e, bir de takımımızda zaten David Domogione var, stoper. O da vardı. Biz bunları gidip gözümüzle, kendi gözümüzle izleyerek Orhan Hoca ile Arnavutlu'a gittik. Biz dedik. Onları aldık, getirdik. Yani o onlar da yani şöyle söyleyebilirim. E, takımın en maliyetli oyuncuları olarak geldiler. Özellikle Selmani Ama takım, bizim takımımızın en maliyetli oyuncu bence şu an Çoğu takımın en maliyetsiz oyuncusundan biridir. Çünkü evet. Selman'ı bize geldiğinde e, toplamda yıllık 70 bin euro'ya yani aylık 7 bin euro'ya paraya anlaşmıştı. Bu ligde para değil hocam yani. İşte yani işte. Konuşulan paraları biliyoruz az çok. Hocam Murat Elkatmış nasıl bir oyuncu? Fena başlık, talip olduğuna göre. 19 yaşında 11 maça çıkmış bu sene baktım da. Evet geçen, geçen sene mi Geçen sene bir çıkış yaşadı. Ondan sonra iyi bir performans geçirdi. Bir o kulüple alakalı bazı talihsizlikler oldu. Bir de bu sene özellikle oynamayışının sebebi iki kere e şey oldu. E korona Covid vakasına bulaştı. O biraz, o biraz sıkıntılı atlattı. E bu konuda o bir onu geriye attı bu hastalık. Ona hemen altı hafta kaçırmış sadece hocam. Aynen Altına aynen çok... ama tabii ki kaçırdı ama biraz da performans düşüklüğü yaşadı. O da böyle e, duygusal bir çocuk, takılır, üzülür böyle şeylere. Ama inşallah o da yine bir performansını yaşayıp ben onun da tekrar büyük takımların gündemine geleceğini biliyorum ki izlediklerini de biliyorum hala şeyden, e, Süper Lig'den. Yurt dışına transfer yapar mı hocam Murat? Murat Elk atmış. Bence bir, bir sene bir iki sene daha Türkiye'de durması lazım. Özellikle kendini Süper Lig'e atması lazım ki oradan atabilir. Çünkü e, yetenekleri fazla bir oyuncu. Zaten şey, kuarajmaya benzetirler onu. Tip olarak Anladım. da böyle benzer. Ben özellikle takip edeceğim bunu Nasır Hocam. E, altta bir Hatay Spor taraftarı istilası var Hocam bu arada. Ben bir evet. konuda bilgi vereyim. Muhammed Kamara sizin yine bulup getirdiğiniz bir yabancı. Evet. E, sanırım sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli varmış. Onu ödeyip Hatay Spor'a gidecekmiş. Bu konuda bir duyumunuz var mı Hocam? Evet evet. E, sanırım bugün gitti transferine oldu Hatay Spor'a. Bugün mü oldu? Evet, Hocam, evet, bugün hani kesin bilgi mi? Bugün gitti, bugün yola çıktı aynen. Yani kulübe e, miktarı ödeyip Galatasaray'a transfer oldu diyebiliriz. Aynen doğrudur. Çünkü yaklaşık bir haftadır ilgileniyorlardı. E, de zaten arkadaşım benim Almanya'dan. E, o zaten onun vasıtasıyla biz bu oyuncuyu izledik, getirdik. E, Amerika'da Gal Los Angeles Galaxy'nin ikinci takımındaydı. Evet. Şey, çok maçlarını izledik. Sonra, Bize de attı hocam son dakikada işte doktan Evet attı, evet. De. Çok enteresan bir oyuncu. Yani birebir de ya da yanında karşısında iki kişi olsun çok önemli değil yani onun geçmesi için, çalım atması için. Öyle bir şey oyuncu. Beş maçta, beş maçta parladı ve Süper Lig'e transfer yaptı. Hocam Menemen Spor'a yabancı oyuncu getirirken bir karar almışsınız galiba böyle bir yaş limiti var. Hem yaş, yaş limiti doğrusu, var. 23, hem yaş limiti var hem de şöyle bir limit vardı biz e, teknik et olarak yönetim olarak e, ne olursa olsun mesela şu an takımda Tijiani Anane var evet. benim, benim milli oyuncu onu bile test ederek aldık yani e, ne kadar canlı canlı izleyemediğimiz oyuncuları mesela Selmaniye Daviti canlı izledik hiç sorunsuz hemen gel imzayı attı diye ama e, canlı izlemediğimiz oyuncuları biz böyle e, işte Vice istatlar, oradan izleyerek gel hemen at O öyle bir lüksümüz yoktu çünkü dediğim gibi ekonomi ekonomimiz kısıtlı. Hiçbir zaman yanlış yapma gibi bir lüksümüz yoktu. Biz de ona göre hep ikna edici şekilde e, gelip test bir ay deneyelim, test edelim. İşte rica ediyorduk gidiyorduk beraber yiyip içiyorduk oyuncuyla. Yani bizim de hocalarımız da ekibimiz de olsun oyuncularla iyi ilişkileri vardır. Yemeğe götürürüz oyuncularımızı. Yani böyle bütün kalbine kadar ileriz genelde. Hocam anladığım kadarıyla yani menajer transferi yapmıyorsunuz siz. Scouting sistemiyle ile transfer yapıyordunuz. Aynen aynen aynen aynen. Menajer transferi tabii ki ister istemez oluyor. Neden? Çünkü iyi ve beğendiniz oyuncunun menajeri de çıkabiliyor. Ama tabii kulübümüzün yani menajenlerle çalışacak kadar gücü olduğunda tahmin etmiyorum. Başkanımız da ona göre şey yapıyordu. E, menajerlere verecek fiyatı yani yüzdeliği belirliyordu. Çok fazla da e, oyuncu oynadıkça şey diyordu, oyuncu oynadıkça, oyuncu kazandıkça sen de kazanırsın gibi böyle pazarlıklar oluyordu. Böyle Şahıs takımı gibi yönetiliyor galiba Menemel Spor. Evet, dernek evet. statüsünde ama şahıs evet, bir evet. gibi yönetiliyor. Evet. Hocam, e, Olatun Basun neden ayrıldı? Yani bu konuda alacakları vardı. Alacakları vardı. Ee, bir de sanırım e, sözleşmesinde bir madde varmış. Hiçbir şey anlamadan biz ayrıldığını duyduk. O da yani bizlik bir şey değildi. Yönetimsel bir şeydi. Yani yönetimle kendi arasında bir şeydi. Öyle ve ayrıldı gitti. O da şu an Ankara oynuyor. Çok, çok çok anlamadık yani biz de. Hocam bana gelen soruları soracağım size. Mustafa Çetinoğlu nasıl bir futbolcu? Mustafa işte. Geçen seneki benim oyuncumdu. Hayır, hayır. Böyle kariyerinde nerelere gider yani. Fizi. Yani Mustafa Çeçenoğlu eğer kendi takımda oynar mı? Oynayabilir tabii ki. Çok güçlü. Fizik kalitesi çok iyi bir oyuncu. Yani böyle e, futbolun içinde hep devamlı futbolun içinde olursa bence çok iyi yerlere gelebilir. Çünkü Mustafa çok değerli bir oyuncu benim içinde. Hatta bu sene diyordum keşke takımda olsaydı. E, ama ben yine hala bunda düşünüyorum çünkü daha 25 26 yaşında oyuncu daha iyi yerlere de gelebilir yani çalıştıkça daha iyi yerlere de gelebilir. Hocam Arnavut futbolcu David Gomjo, Gon, onun soyadını söyleyemiyorum ben. David Domjone. Dom o e, ben size bir bilgi vereyim hocam. E, Fuat Çapa hani Spor'un başında böyle bir mucize yarattığı bir sezon vardı ya. Evet. Sezon başı Spor'a gelip antrenmanlar çıkmıştı ama transfer yasağı açılamadığı için geri dönmüştü. Evet. Ben oradan tanıyorum arkadaşım. Hocam sizce böyle kariyerinde bir süperlik yapar mı o da? Ben beğeniyordum şanslar. Bu sene bu sene yapacaktı sezon başında ki ben birkaç takımla hocalarımızla görüşmüştüm süperlikten. Onu aradılar, onu evet. sordular. Ee, tabii ki bu ses bedeli de olduğu için yani o kaldı. Onun ama bence o da yapabilir çünkü iyi bir oyuncu. O da zaten e, şu an Arnavutluk milli takımının hocası da ona söylüyor. Kendini Süper Ligi attığın zaman direkt e, milli takımdasın diye. O da şu anki amacı çok çalışıp e, iyi yerlere gelip kendini hemen milli takım atmak. Onun da şeyi o. Çünkü bu oyuncular gerçekten bende yerleri çok e, değerli. E, çok çalışkan, çok profesyonel ve insan olarak da Selmane de olsun e, bu Arnavutluk'lardan bahsettiğimiz için söylüyorum. Tabii ki bir, bütün oyuncular böyle, oyuncuların böyle ama Davidle ile Selmani, e, sanki böyle e, öyle bir içine alıyorsunuz ki ailenden biri gibi hissettiriyorlar sana. Onlar da sana öyle sarılıyorlar. Yani bu yurt dışına geliyorlar. Abi baba gibi sarılıyorlar. Biz de onların isteklerine evime alıp yemek yemişliğim vardır. Ben oyuncularımla da öyleyimdir genelde. Yani canı sıkılanı görürsem alırım evime getiririm, Yemek yeriz otururuz sohbet ederiz. E, beraber o ne istiyorsa onu yapmaya çalışırım. Ve e, bizim de başarımız zaten bu şekilde devam ediyor. Hocam e, menemen sporda son birkaç yılda böyle çok fazla oyuncu geldi gitti. Hayranlar için soracağım böyle keşke ayrılmasaydı dediğiniz bir oyuncu oldu mu? Oyuncular oldu. Mu? Yani ya, oluyor tabii ki ama e, şey olduğunu biliyorsunuz yani bunun başı mesela Mertakan Mertakan Yandaş e, onu da burada Tiraspor'dan almıştık biz. E, mesela onu da onu da gittikten sonra keşke gitmeseydi ama adam Süper Lig'e gidiyor tabii ki biz de bundan mutlu oluyoruz. Albert Koç öyle, şu an Çaykurize'de, Veli Çetin Samsun'da, yani tabii ki gitmesini istemediğimiz oyuncular, mesela ben Olat'ın Bosu'nun da gittiğine çok üzülmüştüm takımda. Yani onun da gittiği, o da çok enteresan bir yeteneğe sahipçi. Onu da ben Nijerya'dan getirmiştim. Kendi şartlarımla getirmiştim Nijerya'dan buraya kadar. Ama tabii ki oyuncu da gitmek isteyince tutamıyorsun. Ama iyi yerlerde gittiğini de yani hocam olmuş. siz Hangi takımla anlaşırsanız anlaşın, kaliteli yabancılar getirmeye devam edeceksiniz gibi e, hissediyorum. Gerçekten. Çünkü scout'ın ikiniz çok başarılı yani yüksek yüzdeyle. Yani şöyle ediyoruz. tabii ki benim e, en yakında en yakın scout'ım işte Orhan Terzi, Orhan hocamız. E, biz bu işi onunla yapıyoruz beraber. E, o da çok çalışkandır ve gözüne de çok e, inandığım bir e, hocam. Genelde ben bir oyuncuya takıldıysam en son mesela onu da gönderirim. Onu da ve gözüne çok inanırım. Veya görmediysem bile ben sadece televizyonda izlediysem e, ona git bir canlıyız de onun gözü yani ben nasıl görürsem onu da öyle göreceğine inanıyorum ve e, o tamam dediğinde ben oyuncu transfer ediyorum. Hocam şimdi bu... Yabancıları, yabancıları öyle, e, maliyetli yabancılar bizim zaten listemize çok fazla girmiyor. Ki şey için e, bizim Menemen Spor Kulübü olarak şartlar böyle olduğu için e, biz kendi maliyetimize göre yabancılara getirip onları oynatmaya çalışıyoruz ve mesela Kamara gibi daha yukarılara giderse daha çok mutlu oluruz. Hocam, Furkan Bayır'ı sormuşlardı. Furkan Bayır hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Süper isteyen kulüpler var mı diye soruyorlar. Evet, Furkan Bayır Galatasaray izliyor şu an. İzliyor. Ya hocam yani ben SSC Spor'dan biliyorum biraz da e, i̇zleyen çok ama hani böyle iş ciddiye mi alternatifler arasında yani bir mevkiye 7-8 oyuncu takip ediyorlar ama almıyorlar bir tanesi evet. alıyorlar gibi. Evet, evet. Şimdi hani... Furkan, Bay e, Furkan Bayır ciddi anlamda e, Süper Lig'den 3-5 tane ciddi takımları izlediğini biliyorum ciddi anlamda. Hocam e, az önce soracaktım unuttum Furkan Bayır'a gözüm kayınca. Şimdi bu yabancı oyuncular üzerine konuşuyoruz ya Sizde bir hani talihsiz hükmen olayı yaşadın. Sizce PFF birincilikte yabancı sınırlaması nasıl olmalı? Sizin düşünceniz bu şekilde bu konuyla ilgili Yani yabancı sınırlaması şöyle ben şöyle olmasını isterim. Yani yabancı olmasın diyemem. Ben yabancı olmasını isterim ama bence 3 tane ya da 4 tane oynaması bence yeterli olur. 3 tane oynasın, 4 tane oynasın. Bunlar da bunlar da bence tabii ki yani bu kulüpleri istiyordu. Bana göre 25 yaşın altında olması benim tercihim olur. Yani uyumlu olması için. Benim tercihim böyle olur. Ya yani 3-4 tane yabancı olmasın isterim. Avrupa hani yaş ve millilik kriteri getiriyor ya hani evet, öyle evet. bir şey olabilir mi bizde? De? Genç milli takımlar. Ya tercihim istiyorlar. yabancılar konusunda değil aslında. Benim tercihim Türkler konusunda. Türkler konusunda bir yaş kriteri gelmesini isterim. Türklerin e, Türk futbolunda böyle bir kriter gelmesini isterim. neden şunu isteyebilirim, mesela federasyonun e, altyapılardan takımın içinde iki tane iki tane takımın içine mecbur oynatabileceği, üç tane de kulübesinde mecbur oturabileceği böyle bir kriter olmasını isterim. Hocam, Bernard Bulva diye, diye bir futbolcu soruyorlar alttan, olmamış galiba. Onu biraz evet. anlatır mısınız? Şeyde misin? şu an, Ankara Spor'da. Yani size anlaşmıştınız da, Menemen Spor olmadan Ankara Spor'a mı gitti? Evet, Ankara Spor'a gitti. Şimdi hocam soru soracağım. Şey de öyle, Umar Basit de öyle. O da bizim getirdiğimiz oyuncu. Şu an Ankara Spor'da da oynuyor. Ya Türkiye'de biraz da şey oluyor hocam, böyle takımla anlaşamayınca menajerler devreye girip evet, başka evet, aynen, takımlara aynen, götürebiliyorlar. Aynen. Evet. Ee, hocam zor bir soru soracağım. Bu sene sizce hangi üç takım süper lige çıkar? Biraz çahinlik gibi olacak ama bu konuda da çok zor olur. Özellikle Adana Demirli arkadaşlar bu konuda bastırıyor hocam. Evet. Adana Demirli arkadaşlarla eski geçmeyeceğim Zaten benim görevlilerimden bir Adana Demirspor. Ben Adana Demirspor. Adana Demirspor Giresun Altay diyorum. Samsun'lar şey yapmasınlar hocam üzülmesinler. Ya Samsun Arthur hocam. Samsun ama şöyle bir şey tabii ki Samsun olma ihtimali de yüksek. Tabii dördüncü takım olarak tabii ilkçe aslında o da girer de ama bir Samsun'da bir inişli çıkışlı bir durumlar var. Yani böyle mesela Maçları... Sesim geliyor mu? Evet şu an geliyor hocam. Maçları dediniz. Samsung Spor dediniz. Maçları dediniz. Şey, şarjı bitti galiba da. Olabilir. Gayet güzel geliyor ha, şu an. E, böyle şey olarak kendi sahasında da olsun. E, maçları böyle çok böyle aşırı baskıyla ne bileyim böyle kazanan bir takım değil gibi geliyor şu an için bana. Tabii ki çok güçlü kadroları var. Biz de orada zor e, yani birbir bir kaldık ama zor şartlarda birbir bir kaldık. E, yenilebilirdik de eğer yenebilirdik de. Ama Samsun'da biraz daha bence devre arasında şöyle bir şey var. Al, alınan yabancıların pek oturduğunu da düşünmüyorum Samsun'da ki e, bir tane oyuncusu vardı. Tomane oynatamıyorlar. Hala sanırım iyileşmedi. Yani şu an aldıkları yabancılar zor bir da... korona dönemi de atlattılar hocam böyle evet. hasarlı. Evet. Herkes atlattı onu ama dediğim gibi Samsun sporda şu an bence daha Lige bence daha ağırlığını koyduğunu düşünmüyorum. Bence ikinci yarı yapacağı 3-4 tane transferle o zaman lige tam anlamıyla ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Hocam Murat Erdemir'i sormuşlar ama ayrıldı mı Menemen Spor'da? Ayrıldı, ayrıldı, Sebebi nedir bilmiyorum ben de. Sebebi? Sporuyu da tanımıyorum ben bu arada. Yani sebebi, ya Murat Erdemir 11 yıldır kulübün emektarlarından hatta benim son yıl bıraktığım sebebi de takım arkadaşımdı. E, Pire Murat lakaplı. Ee, bu sene artık çok fazla e, şans bulamadı bazı aksilikler oldu o da kendisi istedi de. ben artık e, e, bir 3-5 senede başka kulüplerde oynayayım biraz da e, bir dolaşayım diye kendi isteği oldu biz de ay hay dedik başkanımız da ona yol açtı ve kendi yolunda devam etti hocam e, artık son sorulara geldik hatta son soru hocam bu Pandemi nedeniyle amatörlükler oynatılamıyor. Hani biliyorsunuz. O konuyla evet. ilgili düşüncelerinizi alayım. Yani o çok konuyla... talep var. Yaklaşık e, yüz binlerce insan bu konuda evine etmek götüremiyor. O, o konuyla alakalı. alakalı aslında söylenecek e, çok şey var ama net şey de var. Artık amatör futboluna sahip çıkılmalı. Çünkü herkes oralardan geldi. Bir an önce amatör futbol e, başlamalı diyorum. Ve çünkü... E, bunu etki çünkü etkilenen çok o kadar çok insan var ki bir futbolcunun oynaması belki ailede 6 7 kişi 10 kişi etkileyebilir ki teknik ekipler de öyle teknik direktörler de öyle yani e, şu an çalışmayan e, yüzlerce binlerce teknik direktör var işte liglerin başlamasını amatör liglerin başlamasını bekleyen çok antrenörler hocalar da var o yüzden e, buradan e, tek temennim ve isteğim bir an önce federasyondan e, amatörlüklerin başlamasını temenni ediyorum. İnşallah başlar ve herkes ekmeğini aşına kavuşur. Hocam hani eee altyapılarda askeriyetle çalıştıran hocalardan böyle süper yetenekler çıkartmasını bekliyoruz ya o konudaki düşünceniz nedir? Ya o o konuda çok üzgünüm. O, o zaten kanayan bir yaramız. E, o kanayan yaramız. O yani şimdi belki saçma gelecek örnek e, depremde senin temelin iyi değilse Bina yıkılıyor. Yani bunun gibi çok şeyler oldu. Öncelikle temel çok önemli. Temeli iyi atmamız gerekir. Bunun, bunun için de zaten öncelikle e, altyapıdaki hocalarımızı e, öyle bir şekillendirmemiz gerekir ki e, öyle bir isteklendirmemiz gerekir ki sana iyi oyuncular verebilsin. Zor şartlarda oyuncu çıkarmak e, çok zor. Biz de bunları gördük, biz de yaşadık. Yani zor şartlarda kendi e, özelini düşünmekten belki Çoğu hocamız kendini antrenmana veremeyebilir. Çünkü çok zor şartlarda çalışıyorlar. Maaşlarını alamıyorlar ve düşük maaşlara çalışıyorlar. Belki geçmişinde futbolculuğu yoktur. Bir birikim yapmadıysa, sadece o maaşla geçiniyorsa, evi kiraysa. Düşünsenize şu an e, ben İzmir adına konuşayım. E, İzmir adına konuşayım. Örnek veriyorum. E, Buca bahsedeyim. veya hemen, hemen spordan bahsedeyim. E, tabii şu an ne kadar ücret verildiğini bilmiyorum da. Asgari ücretle çalışıldığını düşünürsek. 2500-3000 liraya çalışıldığını düşünürsek, e, İzmir'de artık ev kiraları, yani 1500-2000 2500 ev kiraları böyle. Yani tek başına bir antrenörün eve bakma şansı çok zor. Kendini o işe verme şansı çok zor. Yani bildiğini futbolcuya öğretme şansı çok zor. Çünkü bu şartlarda insan bildiğini unutur. Ya yani şevkle yapamazsın bu işi. Şevkle yapman için şevkli olman lazım, huzurlu olman lazım. Kafan Psikolojik mentaliten iyi olması lazım, rahat olması lazım. Bu yüzden öyle öyle olduğunda da iyi futbolcuların yetişeceğini düşünüyorum. Tesisler de kötü hocam altyapılarda maalesef. Hocalar da hem maddi hem manevi sıkıntı yaşıyorlar yani. Ya tabii ki ben... dediğim gibi altyapıdaki şartlar gerçekten e, zor. Ben mesela özellikle tabii ki hep konu konuyu açıyor. Benim e, federasyonlar kulüplere yardımlarda bulunuyorlar. Kulüplerde her sene bir miktar yardımlarda bulunuyor. Bence bunun çoğun altyapıya şart koşmak durumunda olması çok daha iyi olur. Altyapılara. Yani alt... Kontrol edemiyorlar ki hocam evet, ya. Evet, o böyle, Hatta böyle dedi, durum... temliğe gidiyor paralar çoğu zaman. Evet, Kulüplerin evet. temlikli borçlarına gidiyor. Doğru doğru. Böyle de bir durum var. Ama tabii bunun nasıl önüne geçilir bilmiyorum. Yani buna çok kafa yormak lazım. Altyapıların düzelmesi için. Şu an çoğu takımların altyapıları çalışmıyor bile pandemiden dolayı ki bizde ben kendi oğlumdan biliyorum artık duvarları kıracak evde top oynarken camları kıracak. O yüzden de zor geçiyor çocuklar için çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah düzelir hepsi sağlar edilir ve altyapılar da iyice düzelir ve yeni yeni böyle fidanlarımız iyi oyuncularımız yetişir. Hocam hep alttan gelen sorular aynı sorular olmaya başladı. Yani programın tekrarını ben bugün YouTube'a yükleyeceğim. Oradan seyreder arkadaşlar. Hani teklif var mı falan filan böyle benim sorduğum soruları sormaya başladı artık izleyenler. E, hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Bey, ne demek? Tanıştığımıza da memnun oldum. Ben de memnun oldum. E, sizi böyle keşke Eskişehir Spor olsa ama sizi şöyle güzel bir takımın başında görmek isterim ben. İnşallah, yani teşekkür ederim. İnşallah süperlik olur hocam. İnşallah. İnşallah. O zaman da görüşürüz. Yani... Alttan da Kayseri bastırıyor ama yani Kayseri Spor da bir Rumen hocayla anlaşmış bir şey herhalde o yüzden sormadım ben size yanlış anlamayın. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederim. İyi ha, akşamlar. Hoşuma, i̇yi akşamlar. Sağ...